Merhaba dostlarım ben Serdar ve GTA 4'e Liberty City e, Niko Bellic'in e, talihsiz yaşamına baştan hoş geldiniz. Sorabilirsiniz. Serdar, Serdar'a selamlar. Efendim, merhabalar. <gülüyor> Yeni başladık. Be. <gülüyor> Yeni başladık. Be. Ya karşım hiçbir rahat vermeyeceksiniz ya şurada doğru düzgün bir intro yapamayacak mıyım ya? Doğru düzgün intro yapamıyorum, doğru düzgün outro yapamıyorum sürekli müdahale ediyorsunuz herhangi bir şey oldu ne oluyor ya? Ah dur acaba bunu kullanabiliyor muyum? Oluyor mu? Oluyor mu? Don adam dur dur dur dur dur. Ah yay! Dimitri. Allah kahretsin seni Dimitri. Dur. Ne olan? Dur dur. Oku oku. Kısa mesajlar. Bu resmi sana göstermek istedim. Kuzeninle ilgilen arkadaşın. Allah senin belanı versin Dimitri. Tam senin hakkında düşünüyordum. Bu şeyden önce. Neyse. Afaflarım hoş geldiniz. Başta hoş geldiniz videoya. Ee, şöyle küçük bir talihsizlik oldu. Ee, çoktan beridir de Gta 4'e, Gta 4'e girmiyorduk ama artık Gta 4'e girdik ve Gta 4'ü e oynayabiliriz. Ee, neyse, ee, evet, geçen videoda mikrofon sesi almamış. En azından mikrofon sesini almamış. Bilmiyorum. OBS mi almadı mikrofon mu almadı artık. Ee, geçen videoda şunlar oldu. Ee, Playboy PlayBoyX sizlere ömür Başından küçük bir kazaya geçti. Artık Dwayne'le ile beraber çalışıyoruz. Playboy ilk sizler ömrü olmuşken evi de bize kaldı. O hoş oldu, güzel oldu. Nico Neydi ya? Carla mıydı? Şu kızın adı. Nico'nun takılmaya başladı geçen bölümlerde. Neyse onunla beraber yine korku filmi izlediler. Nico o yüzden mutlu bir insan. Olur da bu bölümde bizi ararsa yine takılırız. Eee... Mülteciye yardım ettim. Niko yine iyi bir Amerikalı olup, iyi bir vatandaş olup ülkesine gelen yabancılara yardım etti. Ee, belki bu yabancılar bakarsın ülkeye katkısı olur diye. Çünkü böyle bir düşünce var hakikaten. İnsanlar böyle düşünebiliyor her ne kadar tam tersi düşünmeye meyilli olsalar da ben de orada küçük bir ahlak dersi verdim. İşte bakın ha bu, bu gibi ülkemizde de oluyor böyle şeyler. Bu, bu insanları dışlamayın, e, kucaklayın çok iyi yerlere gidebilir e, her şey falan filan diye. Tabii bunun hiçbirini almadı mikrofon. Ayrıntılı bir şekilde şey yapacaktım yani böyle özet geçeyim dedim. Başka bir şey olduğunu hatırlamıyorum ha. Sanırım bile de dedektifle ilgili görev yaptık ama ondan önceki görevde mi olmuştu? Ha şu anda kontrolörlerle oynuyorum oyunu. Kontrolörlerle ee, araba süreceğim, çatışmaları ise normal şeyle gireceğim. Çünkü abi araba sürmek çok keyifli ya kontrolörler. Neler kaçırıyormuşum ben? Neyse öyle yani. Çarpma, çarp, çarp, aha çarpmadım, okey. Akü dur. L1 geriye bitmek. Tamam, bu el feneri, okey. Ay, burası çok hoş bir yere benzemiyor. Ben arabayı şey mi yaptım, götürsem mi gerçekten? Bak abi, etrafta şu patlayıcıları görebiliyorum. Burada çatışma çıkacak, çok net. Hemen burada yani çatışma çıkacak. Arabayı geri çekiyorum. Şöyle çekeceğim. Hatta dur şuraya gölge çekeyim de güneş vurmasın. Daha sonra dönerken şey olmasını istemeyiz yani. Çok ilginç ya. Şeyde kulaklığa biraz ilginç geliyor ses şu an. Neyse. Tamam. Kontrolleri bıraktım. İn bakayım nick arabadan. Ay, şeyimiz yok. Hım. Ha bu arada artık AK-47'miz falan falan var. Ama bilmiyorum daha önce de var mıydı? Veya belki bu kadar var mıydı? Hiç bilmiyorum hiç hatırlamıyorum. Uzun zaman oldu. GTA 4'e dönmeyeli uzun zaman oldu arkadaşlar. Ama şimdi döndük ve Niko şey gibi etrafı... Bu Buna. Bu ne lan? Aha! Aak. Ak. Ak 47. Tamam hadi bunu alalım oyun bariz bir şekilde bunu almamızı istiyoruz selam sen kimsin? Sen, evet. Ay sen çok yazık bir yere duruyorsun. <gülüyor> ya. O şerefsiz öldüreceğim diyor. If you want to walk out of here, Bö Mireki getirdik. Metro takipتlife'i şey yapmaya paylaşacağım diğer Azerbaijan'. Intro evet. ucuna evet. ee, TO Sen ölüsün abi. Sam tamam, sen ölü değilsin. Seni daha sonra öldüreceğiz. Sen çok yanlış yerde duruyorsun. Biz ölmediniz be? Liko nasıl vuruyorsun be acı? Hocam iyi vuruyorsun. Rastgele... Of... Bu skilllere bak ya. Ayağını gördüm senin. topunu gördüm. Niko o... Çelik şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Çelik bir şey. Seni görüyor muyum ben? Çok net bir şekilde... Kardeşim seni de halledeceğiz. Dur dur. Niko çık oradan. Niko çık oradan. Let! Ya mah. Ah daha fazlası mı geldi? Sanırım. Abi hedef at atmıyor muyum ben? ya <gülüyor> Yanlış. E Oha atış eder. Ya onlar. Bunlar. Buna nasıl parçalıyor bu kadar kolay abi? Bu, bu binayi taşıması gerekmiyor mu bunların ya? Ha çelik mi taşıyor acaba Bin bina nasıl? Okay. Ama yani şu betonların niye de dayanması lazım değil mi? Ama alçı gibi nasıl sökülüyorlar öyle ya? Dur, onu şimdi almayalım. Lan! Hiç vurmadın Niko. Hiç vurmadın, kazın ah, hey. Hocam üç şeye bulaşılmaz. Aile aile aile Ay Acına bir son verdim senin. Yok dur dur. İnnan şak. Melissa'dan. gördüm seni. Öldüm. Ölmedim. Hayır bu başka birisi. Oraya atabiliyor muyum bomba? Aa lan dibimdeymiş Şerif. Dur dur dur, Niko Niko Niko. Çık Niko. Ses soldan geliyor ya. Ya, bana Rusça konuşma ulan. Bizde de Sırpça var işte. tam tek kaçırılık şansımız var. Girizek nereye açılıyor ya? Kafayı çıkarsan hocam. Tuttuğun adamlara bak ya. Aa okey burası çok şey değil. Hoş bir yer değil. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şuraları saklanamıyoruz değil mi? Outbase gibi. He he. You have me, I'm yours. Oy! Oy evet. Oğlum, daha hoş hissettiren bir silah buldum. Ya ben sizi göremiyorum abi. Silahlar gitti ya, Allah kahretmesin. Ben bu insanlar silahlarını alacaktım hep. Neyse belki, Şunları şey yapıyordur. Evet, kimse bizim aileye bulaşamaz. Siz üç yanlıştan birisini yaptınız. Hepsini yaptınız. Çünkü üç yanlış da aynı. Çünkü burası Balkanlar. Hiç, Birinin silah kalmamış be. Silahınızı da alamadım ama çok sinirliyim şu an. Ay şu yanlış. Abi. Selam. Yanlış hareket. Ne diyeyim? Yazık yani de öyle oradan çıkmaya çalışmışsın ama. Bakın arkadaşınızı öldürdüm. Öldürürüm yani, acımam. Silahın var, mı Var, neresin lan? Sen patlıyor musun? Hayır. Ama sen patlıyorsun. Neresin lan sen? Ha. Aa, iki kişiler. Aa, çok kişiler! Abi nasıl bir kale de ya burası lan çıtırık bir adam iş şey yaptınız ya esir aldınız sadece Rehin tutuyorsunuz rehin tutuyorsunuz yani bu kadar şey ya maddi değerin bu kadar değil ya oy çok yanlış stratejik tercihler bunlar. Yok abi, seni test etmiyorlar şu an, merak etme. Biz onları test ediyoruz. Ya. Aha. he hey hey. Ya hocam bu, bu neden ya bu? Bu ne kadar güzel bir silah ya? Ay yukarı çıkıyorum. Dur şuradan hepsini halledeyim yavaş yavaş. Mu. İ yaptın. Perfect shot. Ya ben buraya üzerinde hiçbir şey olmadan geldim ya. Utanın kendinizden biraz ya. Düştüğünüz şu hale bak ya. O kadar silahınız var, şeyiniz var. Sen şimdi reload yapacaksın. Kaçırıdan vururlar böyle. Sen bir öl bakayım. Aşağıda silah mı kaçırdım yok. Tamam bu sadece mermi veriyor bana. Öyle bir şey yapmayacaksın. Ya ben buradan Roman'la kaçacağım ya da Selam. Ay adamın pompalısı vardı ha. Öldürürdü bizi var ya. Tam da şey diyecektim. Ya burayı yıkarım ya da buradan romanla çıkarım diyecektim. Bu çok gerçekçi bir şey demiyormuş. Niko! Yani. Niko! Neden? Neden abi oraya şişe gibi dizildiniz? Böyle salaklık mı olur? Sen bir şey misin? Hayır. Neyse bu salaklıkları kullanacağız. Şimdi o tarafa gelirim ama şurada bir şey var mı acaba? Çünkü bir şey var gibi gör... Yani bir şey yokmuş şurada. Can var. Neyse, alayım. Şimdi ben roman aldıktan sonra burası... ...şey olur mu? O kadar... Ee, ...fazla bir eksiğim yok zaten. Wow! Akıllılar. Ha o şey değilmiş. Wow, çok akıllı, akıllıca. Şu ana kadar yaptığınız... Hadi canım bu bir tuzak mıydı? Ah ah tuzağa düştüm ah tuzağa düştüm ah nasıl da tuzağa düşüyorum? Otur lan yerine. Öldü lan öldü. Aşağıda mısın? Aşağıda olma. Sen patlamıyorsun ha? Ya patladı ya şerefsiz. Ulan ben ateş ettiğimde patlamadı az önce. Şükri yapıyorlar, Kıskanıyorlar bizi. Proje Nikobelis bir proje. Balkanlar projesi Sovyetler tarafından yollandı buraya. Rusya tarafından yollandı. Ha iyi he iyi konuştum iyi şeyler dedin ama benim çok konuşasım yoktu Ben sessiz bir insanım Yaman Bir de onunla mı uğraşacağız ya Yok mu Tamam seni eve götüreceğim de dışarıda siren seslerini sen de duydun herhalde bir de onunla şey yapacağız değil mi Adamlar sormayacaklar mı? Hocam neden burada 200 tane ölü var diye? 200 ölü olabilir ha bu, bu, bu, burada. Ya bir 40 tane vardır yani en azından. Neden burada 40 tane cansız beden, 40 tane ceset bulduk diye sormayacaklar mı? Ha sen kestirme yoldan götürüyorsun. Güzel güzel işe yarıyorsun. Aferin. Buna gitsek tamam hadi buna. Çok hantal bir araba ha. Hah! Arkadaşlar araba çalışmıyor şu an! Araba çalışmıyor! Lan! Oldu, araba çekmiyor ya an. Ha? Ya <gülüyor> Demetri, e, e, beni öldü istiyor da yani senin de şeyini de yaktı yani taksini ve e, evini falan. I'm used to. burada. İlk plan şeydi, ilk plan kavganın çatışmanın dışarıda olmasıydı çünkü çok fazla. Aha! Patlayacaktı, ödüm koptu. Ee, çok fazla patlayıcı var dışarıda. Yani tam bir çatışma şeyi aslında ama yapmamışlar. Neyse, polisler sonradan gelecek sanırım. Aa, çok keyifli abi bir controller araba sürmek inanılmaz ya. Ama oynayamam yani. Kontrollerle olsa az önceki yeri 40 defa baştan tekrarlamıştık. Ama kamera bir tuhaf yani. Onu önceden söyleyeyim. Yok abi yok yok. Dışarı çıkma. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. getir Çok keyifli ya. Neyse dur kamerayı bırakayım ben. Kamera bana göre şey yapmasın. Zaten şu an başımız belada değil rahat, rahat şey yapıyoruz. Neyse evet böyle yani. Geçen bölümde bir şeyler bir şeyler oldu. Ben de bayağı konuşulmasında. Keyifli de bir bölümde ama bir mikrofon şey oldu. Ee, canım da sıkmadı değil. Çünkü 40 dakikalık 50 dakikalık videoydu kayıtta. Ee, nasıl şey yapsam diye bir düşünmüştüm. Eğer istiyorsanız ee, işte geçen bölümde GTA 4'te geçen bölümde diye falan diye ilginç bir bölüm olarak da yapabilirim yani. Bu kaçıncı bölümse artık. Bundan önceki böyle bir buçuklusu olur. Böyle buçuk falan ya buçuk Ne üç 3.5 kattı gibisinden de. ya yok, yok Buraya gelmemize gerek yok ya. Bizim yedi yerimiz var. Neden bu kötü yerde kalıyoruz ki biz artık? Şey. Brus'in görevlerini yok. yok. de mi bitirmiştik yoksa? Tam önceki bölümde miydi? My hundredth birthday. I don't fucking know. I'm scared. You cold bastard. What are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is revenge, getting your own way. I all you care about is money, and gambling it away on the internet. Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Rich Man and get into death with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I I don't understand this place so good. Oh man. Stop Ayrıca burada yaşamay da bırakalım bence. Yeni yerimiz var. Evet. Daha güzel Thank bir yerde, you. daha güvenli bir yerde were gambling in their a a okay. Okay. Okay. ortasında bağırıyorsunuz şu an. And Thank you. Thanks. Ne? Kayret kayret. Enter. Tamam dinliyorum. Bunlar gerçek değil diyor. Hepsi yalan. Ne? Görüşürüz hocam. Tamam dedik ki e, iç içme sularımıza şey koydular. Ee, Bu bilinmeyen kişi bu Francis McRory bu Pekim McRory. Pekim McRory'ye bir gidelim ya. Gitmeyelim Bir gidelim Pekim McRory'ye. Gidelim bakalım neler var neler yok. Bir örneğin bir şeyler yapalım. ama hiç konuşmadık zaten. Hadi bakayım. Ha. Adam diyor ki içme suyumuza küçük küçük robotlar koydular. Tuvaletlerimize ee, ajanlar koydular falan. Ya abi bazı şeyleri fazla mı kullanıyorsun acaba? Neyse. Efendim Dwayne. Buradan mı? Ben Dwayne diyor. Başka şeyler yapmaya başladım diyor. Bowling, çok çökmüyorum diyor. Tamam hadi lan bowling'e gidelim. Bowling oynamaya gidiyoruz o zaman. Bowling oynamaya gidiyoruz o zaman. Okay. Seç. Uh, Dwayne de bowling oynamaya gidiyoruz. Zoom yaptım. Yaptığım hareketleri söylüyorum çünkü <gülüyor> bazen apta apta şeyler yapabilirim. Şu an Dwayne ile Aktivite yapmak için bir... Dwayne tabii ki arkadaşız. Adam için başka bir herifi öldürdüm. Neyse tamam gidelim hadi. Dwayne ile bowling oynayalım. Ne olacak ki? Başımıza ne kötü bir şey gelebilir ki. Lan! Bir, bir sakin bir sakin aha Roman'dan. Ne yapacağız ya bunu nasıl şey yapacağız? Lan dur lan geri bin. Hah oku. Orada bir tarafımı kolladığın için teşekkürler. Motor sikletli beni Ruslar için kaçırdığında. Motor sikletli mi? Nereden şey işlenicez ya? Son saniyelerimi yaşıyorum sandım. Sen bir kahramansın. Roman iyi hadi bakayım. Evet ben bir kahramanım. Gene bakalım. Neyse Dwayne evet. Dwayne bir ilgili bir şeyler yaptık. E, Dwayne'in eski sevgilisine yardım ettik. Ondan sonra Dwayne bize dedi ki "Hocam ne yapıyorsun hani böyle böyle böyle böyle ya, Atarda yapıyor şerefsiz ha." Biraz yaşlanmış yani onun şeyini yaşıyor böyle. Diyor ki "Sen benim sevgilime takılıyormuşsun. Sevgiline falan takılmıyorum kardeşim. Yardım ettim." Adam bir de şey diyor. Bak diyor ben bu iş böyle işler yarım bırakmam. Hadi efendim burası. Efendim burası. Yok, teşekkürler Bruce. Yani sözüm var Rus. Bruce kusura bakma. Seni sevmeyeceğin tiplerle takılıyorum. Biraz eski kafalı tiplerle takılıyorum. Çok e, kavga edersin. Hayır ya, aramız bozulmasın ya. Ya hayvan herif, senin için çok iş yaptım. Güzel mi yani bu? İyi iyi bir şeyim yani bu. Kötü bir insansınız. hedefe vardınız Gel bakayım. Yeni kontrolerimi beğendin mi Dwayne? Hey John. Dur. Bowling nerede? Lan neden? Neden kocaman <gülüyor> Liberty State New York yani iki tane bowlingci var. Bu insanlar bowling oynamayı bilmiyormuş. Hapiste vakit geçirdi <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok kadar şey yapmadım ona. İlk önce çok endişeli oluyorsun diyor. Ortam kötü yani. Birisi sana bir şeyler yapacak gibi falan duruyor. Sonra böyle şeyler normalleşiyor yani. Bir şey olmuyor. Nişanlanmıyorsun. Çevreye adapte oluyorsun. Elinden gelen en iyisini eliysin yapıyorsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun işte. Bir süreden sonra problem değil artık bu. Fark ediyorsun ki sorun şu aslında her şey aynı. Dışarıda da aynı, içeride de aynı. İster kadınlarla olsun, ister kendinle olsun. Ya paran olsun, olmasın. Hepsi aynı oluyor. Hayat her şeyi aynı şeyler yaşıyor aslında. Umursamayı bırakıyorsun. Biliyorum diyor Önyek. Zor. Bütün bunları nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Artık nasıl umursayacağımı bilmiyorum. Dileklerime bak diyor. Çok zavallıcı. Sakin ol, ihtiyar sakin ol. Umursarsın. Sen de zamanda bir şeyleri umursarsın. Akışına bırakacağız. Akışına bırakmak çok önemli. Siz de akışına bırakın ahbaplarım. Ya zamana gelince akışına bırakın, Öyle söyleyeyim. Ha ne diyordum ben he? Ee, ya abi bowling. Neden kocaman şehirde üç tane bowlingçi var ya? Tabi bu insanlar internette takılmaktan ee, birbirlerini vurmaktan, araba sürmekten e, çok bowling oynayacak bulamıyorlar anlıyorum. Birbirlerine kazık atmaktan ama... Lan lan! Hocam ben bir şey yapmadım, benim tek suçum kumanda kullanmaktı. Dur gelme, Bo bowling oynayacağız biz. Biz bowling oynayacağız. Bu Bowling oynamaya gidiyorum ben. Polisler arkamda ama. Okey. Buradan girebiliyor muyum? Giremiyorum. Nereden gireceğim? Buradan mı giriyorum? Selam. Tamam, şu an giremiyormuşuz çünkü peşimde polisler var. Mantıklı, rasyonel bir düşünce. Benim hala orada olduğumu düşünür. Ya abi. Neden böyle bir şey yapıyoruz ya. Hadi bakayım. Acaba kontrollerle polisleri peşiminə atabilecek miyim? Atamayacağım. Bu arabanın içine ne ha? Bu arabanın çok sağlam içine edeceğim. Gelmeyin lan peşimden. Bırakın peşimi. Ya bir şey olmadı. Adam bana çarptı ya. Kontrollerle sürüyordum abi. Allah kahretmiş adam. Ya nasıl gördün hocam sen beni ya? Abi neden her yerde polis var ya? Tamam karşım vazgeçtim vazgeçtim. Biraz gaza basalım da buradan çıkabiliriz belki. Polis... Allah kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> evet Dwayn haklısın. Abi yok öyle bir şey ya. Ya hakikaten kontroller araba sürmüyordum ya. Bu şehirde eee... Kontroller... Lan her yerde polis var. Bu şehirde kontroller araba sürmek yasak arkadaşlar etki altında sürmüşsünüz gibi oluyor yani e, etkiliyor tabi hayır hayır hayır oh, oh. Allah kahretmesin siz ya bowling'e gideceğim ya bowling'e bile gidemiyoruz bu şehirde ya daha rahat süreceğim arabayı ulan sadece bowling'e gideceğim ya Başka bir şey istemiyorum polislere bak. Neyse. Libertisti polisi deyip geçeceğim. Kişi bunları protesto ediyorlar Amerikalarda şu an. Hayır. <gülüyor> Orada boyut daha fazla. Ama bundan, bundan daha büyük işler dönüyor da. Neyse anladınız siz. Şöyle şuradan geçebiliyor muyum? Birisi yok çünkü. Ezilecek yağı yok. Okay. Ah! Ah! Okay. Yine ucundan kurtardık. Evet arkadaşlar şeyi de söyleyin yani böyle mi daha iyi oluyor e, klavyeyle mi daha iyi oluyor izlemesi daha ki Onu onda belirtmeyi unutmayın benim için çok da fark etme açıkçası yani klavyeyle de şey böyle de bir biraz farklı oluyor bir hoş oluyor yazın yani yorumlarda neyse öyle sonra şu bowling oynamaya gidelim ya yani. işte Dwayne Dwayne ile Little Jacob'un şeyi biraz böyle böyle ikisi de İkisi de iyi, iyi bir arkadaş ikisi Öyle. Aman abi çok hızlanmayalım. Şimdi yine biz, bizsiniz çarparız. Ben şöyle park ediyorum arabayı. Bir de sararım... Kontroller'ı oynayınca... Şey biraz daha belirgin oluyor. Ee, sanki gerçekten... Dümenin başındaymışım gibi falan hissettiriyor. Bowling sana 10 dolara patladı, pahalı yav. Hayır. Hayır. Tam oyun oynamak için patladı, evet. Liberty okey, tamam dur. Lanes, okay, tamam dur. Burada normal şeye geçiyorum, mouse'a keyboard'a geçiriyorum. Şuraya geçelim abi. Nico, Ay, Bowling oynamayı özledim ya, uzun zamandır Bowling'de oynamıyorum. Böyle iyiyiz herhalde. Hazır pozisyon seçmek için DMB. Çalışmıyor yok. Şu an şu an şey çalışmıyor. Aha çalıştı. Çok yavaş gidiyor. Sayıyorum strike. Tüh. Tamam, okay. <gülüyor> okay Niko. Ee, çok tuhaf bir bowling oynuyoruz şu an. Okay. Tamam bu okay. Pozisyon almak için. Oha, bunda daha iyi. Okey, güzel. Bakalım Dwayne ne yapacak? Yap bakayım Dwayne. Nasıl oynadığını bir gördüm de. Ona göre şey yaparız. Wow, pro player. Tam geçiyorum Dwayne senin şeyine. Sekiz mi? Ha, spare yaptın sen de, okey. Boom. Ulan tüh be, bir tanesi kaldı. Fena değil diyor. Fena fena Nico fena. O da siliyor yani şeyi. Scoreboard'u. Yaptık mı? Yaptık. Bunda çok daha kolay ya Mouse böyle ara sıra bazen yavaş gidiyor. Bazen şey oluyor falan. Aa strike yaptı şerefsiz. Hadi biz de yapalım. <gülüyor> Bebeğim. Yaparız. A, Mustafa bir tane de yapabiliyor muyum? Tüh be, olmadı. Bakalım 39'a 20'iz ama o böyle strike yaptığı için biraz şeyiz yani. Hadi, yay. Yeah. <gülüyor> Hadi. Mouse'lu olsa bunları atamazdım bu arada. Çok ilginç. 142'ye 154. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hayır, hayır. Hadi. Hadi be. Oh. Oh, hadi. Hadi. Hadi. Hadi, hadi Niko. Hadi aslan parçası. Rekabet kızışıyor. Şu an kızgın bir rekabet var. Sü yanlış attım. Doğru atmışım. My bad. Kazandı sarın Nico. Yani strike strike yaptığına göre. Sıkarsa sen de yap lan. Sıkarsa sen de yap. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak ne yapıyorum? Bak bak bak bak bak. Bak bak bunlar hep büyücülük. Bak bak Nico da dark magician bak ne yapıyor. Kesinlikle hiçbir şey yapamadım. Çok kötü oldu. Oh kazandım oh. Hı, hı. Neden hayır hayır hayır hayır. Çıkış çıkış yok. Hiç şey yapmıyoruz. İkinci ikinci bu oyun yok. Ne ha? Çık çık. İlk kazandım diyor. Tamam tabii evini evini bırakırız. Ya işte böyle kazanırlar Wayne. Öyle şey olmuyor yani. <gülüyor> Biz hapiste şöyle yaptık böyle yaptık. Sen ne adamsın ha. Bowling'e giderken hapiste yaşadığın karanlık zamanları anlatıyorsun. Ne bileyim abi, içmeye gittiğinde falan at. Veya şöyle ne bileyim sahile gittiğimizde falan at. Böyle bowling'e giderken mi anlatıyorsun sen genelde? Bir yoldan çekilirseniz çok mutlu olacağım. Ay ben de çıkmaya başladım ha. Bir life çıkmaya başladı. Şöyle aradan sıyırayım. Sıyılamadım. Umarım cinayet işlememişimdir. Neyse yani kötü ortam abi. <gülüyor> Bowlinge giderken dert mi dökülür ya? Ulan var ya. Şu kızdan da reddedim. Aha bir tane daha strike. Şerif de bana kazık atmıştı. Aspert bunu Tam da abi polissin de yani neden elinde M4'le metro girişine duruyorsun? <gülüyor> Türkiye'de değil ki burası. Neyse Amerika hoş, Amerika herhalde evet, burası Amerika'da. Tamam. Ya tamam. burada görmeye alışıyız böyle şeyleri. metroda öde bekleyen güvenlikler falan filan polisler okey. Okey olması sebebi okey değil tabi. Orası başka bir sebebi Buluş sağlayan şartlar okey değil ama Amerika'da da bir potansiyel çok okey değil. Ne yes, sokey? İşte Boy'n e, sayesinde de e, Amerika ile ülkemizi kıyaslayıp aslında <gülüyor> çok da bir fark olmadığını anlıyoruz. Nasıl ya Burger'ı da gidebiliyor muyuz? Gidelim. Ah. Aa açıkmış bowling'den. Tamam. E iyi. Ne kadar salaksız olduğunu görebiliyorsun diyor. Nasıl ya biz daha da taklabiliyor muyuz yani böyle? E yolda başka bir şey görürsem ben yine uğrarım. Uğrarım acımam yani. Ama hoş geldik büyük bir ihtimalle. Neyse güzel oldu. bowling sonrası Eee, yapmış olduk. Güzel oldu yani. Bir de şey baksak tam AVM fan yani. Bu arada AVM'ye gitmeyin yani. Bu <gülüyor> evde kalıyorsunuz değil mi? Sağ sola pek gitmiyorsunuz. Onda bir şey yapayım yani öyle küçük bir e, artık yoklama mı diyeyim? Yok yoklama diyeyim ben abi. Öyle bir yoklama da yapmış olduk. Hala şey kullanıyorum, romonu. Kaçırdığımız arabayı kullanıyorum. Ara dumanlar geliyor. Takılmak güzeldi abi diyor. Bir yer daha yapalım bunu. Tabi tabi yaparız abi sıkıntı değil. Nico çok şey bak ya. Oo, sonunda kurtuldum şu heriften diye. Herhalde Niko'nun başını çok ağrıttı. O zaman şu Petzik Mekri'ye gidelim ben sonunda. Şöyle yapacağım. Çatışmalara girerken mouse ve klavyeye geçeceğim çünkü Sarım normalde de karakteri bu şekilde sağ sola götürebiliyorum. En azından bowling oynayabildiğimi öğrendim. Net bir şekilde daha iyi bowling oynuyorum bu böyle. Normal bowling'e gidersem de yanıma bir kontrol alacağım. Bunu muhabbetin çok duyacaksınız burada. Kontrolları muhabbetin. Yani yıllarca klavye şey olduktan sonra alıştıktan sonra sıkıntı değil. Tam şu sıkıntı olmaya başlıyorlardır çünkü arabadan dumanlar geliyor. Bari gittiğimiz yere gidelim de ondan sonra sözüm değil. Bu girişte gidemeyeceğiz gibi ama. Efendim Roman. Ne aldın? Aa. Nasıl aldın lan? lan çekilini yoldan ha lele lele lele lele neyse evimiz oldu artık alkon'da alkon köyünde bir evin var hayırlı olsun çok güzel iki tane evim var yani bu durumda hocam Efendim Burası İşin olmadığı zaman benim arada şehirde yeni yarışları var Haberin ola Yarışları yapalım mahvaplar ne diyorsunuz ya bu bölümde değil de böyle genel olarak Teşekkürler ee, Yarışları yapabiliyorsanız yaparım yani Genel olarak iyi değil ama bu arabayla da Şey bu kontrollerle da baya zevkli olabilir Böyle bir bölümde de full yarış falan yaparız Yarışları bir aradan çekeriz Sonuçta abi, bu oyunun iki ana mekanizması var Araba sürmek ve atış etmek Arabası sürmek kısımlarında yapabildiğimiz kadar yapacağız. Yine ilk bölümlerde dediğimiz gibi. Değerli hafablarım. Bazen tekerlekleriniz konuşacak bu dünyada. Ben şöyle biraz geri gideceğim. Ki siz ileri gidebilin. Bakın cömertlik yapıyorum size. Sana yapmıyorum. Sana yapmıyorum. Sınırını bil. Efendim Dimit. Allah kahretmesin seni Dimitri. I have nothing to say to you. I nearly ran into your cousin the other day. My friends were hanging out with him. The party got busted up though before I got there. I wish you had been there. We could have had some fun. fun, as fun as çekil çekil çek çekil çekil çekil çekil Çekil, çekil abicim ya ne, nasıl bir inat lan bu Nasıl bir görev bilinci ya. Arabaya zarar vermeyeyim diye şey yapmıyorum ha. Sağa sola çarparak gitmiyorum. Yoksa bana diye öyle gidecektim. Şimdi polisle başım derde girer bir şey olur. Onun bunu söyledim diye. Polisle başım derde girmez. Oh. Giriyordu. Ulan şu destinasyonumuza, hedefimize gitsek de Hayatımda hiç destinasyon kelimesini de kullanmamıştım. Çünkü yok öyle bir kelime. Ha geldik. Ay geldik sonunda geldik. Hadi bakayım. Yüreklerdeki kin. Selam teyzeciğim. Patrick Kate. Patrick." you, Kate. Sorry, ma. there he is, Mr. fucking crazy man. You want a beer? No. Good, 'cause I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off. And you, Kate, fuck off out of here. aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug dealing to fucking generate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Hi. And this is my. memnun and her memnun oldum hanımefendi ledim prenses. öyle mi <gülüyor> hadi çıkalım ya boş yapmadı, çıkalım Tamam abi işi yapalım. Videoda uzuyor çünkü. Ne kayıt kaydedilmiyor mu? kaydı durdur Ha nasıl kaydedilmiyor? Senin arabanı kullanacağım abi. Hemen burada duruyor çok. OK. Şimdi benim arabam nerede diye soruyor ya. Oğlum iş yapacağız, birlikte iş yapacağız. Sen hep iş yaptığın insanlar arabasını mı kullanırsın? Ha OK ben öyle yaparım ama from mı? cousins dediğin doğu Avrupa'dan mı orta doğudan mı He İtalyan us ha, legit. Off, it days, oh, yeah. it <gülüyor> okay makes Ay, çok güzel ya. New York mafyikilerine bağlıyor buradan sonra. Bu olayı çok seviyorum ya. Neydi? Şu yönetmenin filmlerine bağlıyor. bir noktada ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz lan? Neden böyle olaylar yapıyoruz? Hamiler yapıyoruz. Şuna bak, delilik. Ya Avrupa çetin bir yerdir. Abi kim öldü ya? Motordan birisi düşmüş, birisi öldü yani şu an ha? I even put you on Bu samimi, inanılmaz samimi muhabbetin ardından Lütfen önümüze atlamayın, San Andreas'teki gibi. Sanofegan, Sanofegan ne abi? Neden bir silah oğluyum diyorsunuz? Yani bilmem neyin oğlu ile silahın oğlu demek. Yani nasıl böyle bir alternatif buluyorsunuz ya? Ha, ok, tam kürpem yani, kibar olun da hani. Sanofegan ne? Belki oradaki silah bizim yani. Çok inorganik olmayan silahım. Tamam, çıkıyoruz hadi bakayım. Hadi bakayım, devam devam devam devam devam. Hızlı hızlı hızlı hızlı. <gülüyor> video <gülüyor> çok hızlı. hadi. Polislerden kaçacağım diye video Bu Nasıl duvar abi? Stick to Burası senin her zaman gittiğin rota mıdır? Buradan nere çıkmış abi? E. Hep bunu hep böyle mi yaparsın? Bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Evet okey neyse hadi, hadi devam edelim uzun. Hiç yardım etme evet evet. Ulan inşallah balık çıkmaz ha. Böyle esprileri genelde önceden hazırlıyorlar. Aa bak silahlar yerine balık çık diye. Yani ve artık nasıl bir şey varsa. Peki aslında doğu Avrupalıymış yani kökenleri oraya şey yapıyor. O yüzden bu şekilde oturabiliyor. O kadar az kutu mu var? Ha yok. <gülüyor> o zaman <götürüyorum. gülüyor> Mali, said it is. Antidepressants hmm. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. Aa, çok keyifli. cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good Neden abi hepsini buradan al demiyiz? Container'ların yardımıyla aşağı inebilirsin. Okay. Well. Esbeşte kon. Konteynerden üzerine mi atlayacağım? Abi tırı çal. Oldu canım ya. Abi üf. Tamam. Herhalde Hake 47 almaya Bırakın gerek yok bu noktada. Na hayır lan dur. Amerikalı değiliz biz. Birimiz İrlandalı, birimiz sırf. Yanlış anlaşılma var. Çok yanlış yerdeyim şu an. arka arka arka arka arka arka arka arka oh patla lan oğlum patla patlamadı okey sıkıntı değil çabuk nick nick çabuk oh bir taşta üç kuş hadi 2.5 olsun Hemen dibimde herif var. Aa onu da alamamışım. Ha headshot miydi o? Kuş Bu headshot Sen patlayıcı mısın? Değilsin. Aa! Okay aa deyip öldürdüm. Cool. <gülüyor> ne lan bu? Nasıl silah kullanıyorsunuz? MP5 tarzı. Bir zekalı Böyle savaş taktiği olur? Yanlış iş yapıyorsunuz. Sonra neden Amerikalılar bizi, Amerikalı sandığımız sırflar ve İrlandalılar bizi soyuyor? Burada birisi var mı? Yok. Hocam ben ilk önce bir silahlarını çalacağım. Çünkü kar bu da karlı. Biliyor musun? Mermiler, silahlar aslında pahalı şeyler. Hadi lan. Gel, gel. Vurma. Lan, vurma. vurma. Burada bir şey var mı ya? Olsa parlardı gibi. Kim sıkıldı? Sağ taraftan biri sıktı. Vay vay. Oy, okey. Lianchen bir panik yaptım. Neyse. Ee, e, iyi oldu mermileri yeniledik. Bu vesileyle hayırlı bir işe de imza pek hayırsız bir iş. Selam. Evet, selam. Hayat nasıl gidiyor? Saçtıraşınızı çok beğendim. Kodlarınızı çok beğendim. Böyle, okey. He, çok aldın beni. Beni benden aldın şu an. Başka birisi yok burada, değil mi? Lan! Silahını ver! Tamam, Niko. Fırlatmaya gerek yok. Hepsi öldü zaten. Hepsi öldü mü? Ölmemiş. Hepsi ölmemiş. Abi. Şimdi hepsi öldü mü? Acaba. Artık acaba hepsi ölmüş olsun mu? Bakın sanırım hepsi öldü. Ben yine şeye geçiyorum. Kontrolüre geçiyorum. Evet, Nico. Hadi bakayım. Bin. Peki bekle Travis insan. Bize bir şey yapmayacaksın değil mi? Sen öyle. Ha okey. Sen ölecektin zaten. Ha ben öleyim diye ayağa kalktım bir. Okey. All right Nico, you drive. sen Union Drive West. ne? Nereden gideceğiz oraya? Tamam. Ben buradan gitmeye başladım. tersiyona girmişim. gelmişim Sıkıntı değil. Şuradan döneriz. Bombalı olsaydı bu bu görev bitmişti çoktan. E bu araç bombalı olsaydı, bomba taşıyıcı olsaydık ölmüştük. Haydettin mi? i̇şte, miştik. Sanki Oha, şimdi araçlar konuşacak. Dur dur tekerlerimi konuş. Polisler, polisler var. Polisler var, sıkmasak mı acaba? Ah! Neyse, ne yapacağımı anlamadım orada. Bir şeyler yapmaya çalıştım ama olmadı. Ee, Kamyonların önüme geçmesem mi acaba? Mesela belki bombayı atsak şey olacaktı. Adam nasıl öldü lan öyle? Umarım ölmüştür de. Adam bana hız verdi. Teşekkürler sağ olasın. İşte iyi kalpli mafyalar bunlar yani. Şeyler abi hani mafyayız bir onurumuz var taksi de getiriyorum herhalde. Güzel olacak. Evet, onlar da kaybetti zaten bizi. Biz böyle itiraf, i, iltifat edince onlar da bunlar da güzel insanlardır deyip gittiler. Hava bize bakıyor. Arkadan polis geliyor ha. Ha bu Evet, polis. Evet, polis yanımızda dursun zaten. Evet, evet. Her şey çok okay. İki tane polis durdu yanımızda. Nico, move here. Selam, ben Nico. Sirp. Ara ara. Ama telefon numaramızı almadan gidelim yani. Hoş büyük ihtimalle biliyorsunuz numaramızı ama. Ey bakayım ve apaplarım izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Selam Hanımefendi. Çekilirseniz şeyden çok sevinirim. E, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yapatlar. Umarım keyif almışsınızdır. Giyot galardır. Bir bölümünden hafif biraz uzun bir bölüm oldu. Bilmiyorum e, son şey ne kadar olur ama. Böyleydi yani. Nikon'un başından böyle olaylar geçti. Dediğim gibi önceki bölümün en azından <gülüyor> yayınlanmayan bölümün bir kısa bir özet gibi bir şeyini istiyorsanız bir şeyler hazırlarım. Böyle tuhaf bir bölüm koyarım yine ortaya. Öyle. E, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.